Atalay'ın her gün 3 bölü 4 saat piyano çalışması gerekiyor. Bugün 1 bölü 4 saat çalıştı, aferin ona. Atalay'ın daha ne kadar süre piyano çalması gerekiyor? Cevabınızı 1 saatin oranı olarak veriniz. Çok güzel. Atalay'ın daha çok çalışması gerekiyor çünkü piyano ya da herhangi bir müzik enstrümanı çok çalışma ister, çok pratik ister. Evet, şimdi sorumuza dönelim. Önce 3 bölü 4'ü gözümüzde bir canlandıralım. Bu... 1 saatin tamamını temsil ediyor olsun. Bu 1 saati şimdi 4 eşit parçaya bölelim. Buraya işaret koyalım. 2'ye böldük. Şimdi bu parçaları da 2'ye böleceğiz. 4 eşit parçamız oldu. Atalay'ın 3 bölü 4 saat piyano çalışması gerekiyor. Şimdi buraya çizdiğimiz okla çalışması gereken süreyi belirtelim. 1 bölü 4'lük bölümlerden birimlerden 3 tane. Burası 3 bölü 4. Soruda Atalay'ın şu ana kadar 1 bölü 4 saat çalıştığı belirtilmiş. Çalıştığı süreyi de aşağı çizeceğimiz mavi okla gösterelim. Daha ne kadar süre çalışması gerekiyor? Bu kadar. Yeşil renkle işaretlediğim süre kadar daha çalışması gerekiyor. Cevabı görsel olarak gördünüz, şimdi bu cevabı kesir olarak nasıl ifade edebileceğimizi düşünelim. Toplam 3 bölü 4 saat çalışması gerekiyormuş. 1 bölü 4 saatlik çalışmayı zaten yapmış. Eğer 3 bölü 4'ten 1 bölü 4'ü çıkarırsak, buradaki süreye ulaşırız. Paydalar aynı olduğuna göre payları çıkaracağız. Bu eşittir, 3 eksi 1 bölü 4 olacak. Bu da eşittir 2 bölü 4. Bunu yukarıdaki şekilde de görüyoruz. 1 bölü 4'lük 4 bölüm var, Atalay 2 tanesi kadar daha çalışacak. 2 bölü 4 ile de, de 1 bölü 2'nin aynı şey olduğunu biliyoruz. Burası bütün uzunluğun yarısı diye düşünebilirsiniz. Veya bunun gibi 4 eşit parçalı bir blok yapmış olsaydık, bu blokların yarısını boyuyor olacaktık. Aynı bloğu iki eşit parçaya bölseydim de bu parçalardan sadece bir tanesini boyayacaktım. İki miktar birbiriyle aynı, 1 bölü 2 ile 2 bölü 4 eşit. Atomatiksel açıdan düşünürsek de, pay ve paydayı aynı sayıya bölebiliriz. Hem payı hem de paydayı 2'ye bölelim. 2 bu sayıların en büyük ortak böleni. 2 bölü 2 eşittir 1, bölü 4 bölü 2 eşittir 2. Peki Atalay'ın daha ne kadar süre piyano çalışması gerekiyormuş? 1 bölü 2 saat, yani yarım saat. Kolay gelsin Atalay.